Çirin çocukum benim. Tatlı çocukum benim. Ana, ana nasıl seviniyor. Oo, yavrum benim. Kurban olum. Çiçeğim. Evimin neşesi. Altın topum benim. Benim oğlum altın top. Altın top. Evimin altın topu. Evimin neşesi, huzuru, mutluluğu. Her şeysi. Canım Oğlum. Oğlum, annesinin de paşası abisinin de bir tanesi hey, yavrum benim